Merhaba arkadaşlar ve biz kanalıma Hoş gelddiniz ee, bu videomuzda biliyorsunuz Brawl Starsa büyük yani Mayıs güncellemesi geldi arkadaşlar bugün e, e, yani onu zaten bir önceki videolarımda sürekli anlattım bugün uygulamaya geçiyoruz arkadaşlar görüyorsunuz ki e, yeni tema geldi Brawl Starsa henüz gelmedi Brawl Starsa henüz e, Supercell'in 10. Yıl dönümü e, teması var. Belki sonra gelir. Şu an e, Brawl Stars nudes'dayım arkadaşlar bu arada. Çünkü bu yapacaklarımı normal Brawl Stars'ta muhtemelen yani bazılarını yapamayacağım. Evet dostluk maçı açıyorum çünkü normale yapamıyorum. İlk olarak yeni savaşçımız Gale geldi biliyorsunuz. E, onunla oynayacağım şimdi. E, kromatik türde kendisi. Bu videoda yapacaklarımız şu arkadaşlar, işte yeni savaşçılar, e, skinler ve yeni gelen haritayla işte oynayacağız, hadi başlayalım. videoda yani oynayacağım ama yani birazcık da göstereceğim bahsedeceğim görüyorsunuz arkadaşlar ilk öncelikle kar atıyor 5 tane kar topu o nasıl ters yöne gitti onu hiç anlamadım zaten yenileceğiz hemen yenildik bir şey daha yani göstereceğim şeyler vardı o yüzden bir daha oynayacağım Şöyle yakından vurursak daha çok yaparız da. Bakın görüyor musunuz? Yanlıyor niye sika onu anlamadım. Oh, what's saldırıyı doldurabilirsem o denesecem. Dolduramazsam zaten siz biliyorsunuz burada yatayım ne ediyorum Şimdi biliyorsunuz Gail'in yeni kostümü var. Onu deneyeceğiz. Gale'nin yine de var. Onlar. Onlar. Daha ne var arkadaşlar biliyorsunuz oyun'a yeni skinler geliyor yani gelmek üzereler. Bunlardan ilk olan. E, I bring you the gift of göstereceğim arkadaşlar size. E, bunu ben çok beğendim. kendim oynadım arkadaşlar. Tüm şeylerle kendim oynadım önceden. Şimdi video alıyorum. Size de göstereceğim ayrıntıları. sağları arkadaşlar Yani görmenizi çok, yani çok istemediğim bir şey. <gülüyor> <gülüyor> nasıl desem siz anladığınız işi arkadaşlar kum fırtınası gönderiyor yani yarasa değil bu da güzel olmuş sonraki skinimiz var neydi bir dakika arkadaşlar Evet şey vardı bir dakika spro auto skini vardı tropik sproot ee, bunu yani arkadaşlar fazla beğendiğimi söyleyemem sadece değişmiş. Bu yüzden tamamen 30'a ilmek sayıda Yeşil taşer satılacak Ondan da farklı <gülüyor> Her aynı yani Diğer savaşçıların Ülkesi silah atışı Filaline değişmiş <gülüyor> <gülüyor> Bu daha vardı sanırım. Rico'nundu. E, Rico, Rico nerede seni? Ne? <gülüyor> şimdi sebebini söyleyeceğim. Yani çok özel bir savaşçı olacak kısası. Ama Mortis'in iyi değil arkadaşlar. çok patlayacak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bundan önce ben bunu oynamış, hem de 20 olmuş. havada uçuyordu arkadaşlar şimdi yere minik. Bir kez daha oynadım. Hava da uçuyordu. Şimdi yani ben Şimdi burası bitti arkadaşlar. Yani güncellemenin e, her şeyini anlattım arkadaşlar. Birkaç şey daha var ama onlara da geçmeden önce şu yeni gelen harita olan elmas katmacada boş. E, bir dakika açamadım bu. Elmas katmacada boş alan haritasını seçeceğim biliyorsunuz yeni geldi. Yani güncellemeye de geldi. Ritada da göstermek istediğim şey var. Bu hayata biliyorsunuz ki 3 şeye özgü yapıldı. Birincisini göstereyim şuraya giderek. Birincisi bura arkadaşlar. Sandy var biliyorsunuz. Sandy'ye göre yapıldı. İkincisi bura. Gini. Oh göre yapıldı. Üçüncü bir savaşçımız var. Burada göstereceğim gonna. Slow and steady wins the race. I'm just gonna rest here for a minute. I'm a coming. I'm a coming. çöl temalı oldu ve buz yani buzlu bir savaşçı yayınladılar yani geyli yayınladılar tabi şu anki kostümden bahsetmiyorum anla gerçek kostümden bahsediyorum yani sıcak bir yere soğuk bir şey gönderdiler onu niyeysa yani hiç anlam veremedim ona Gördünüz mü? arkadaşlar yenilince gail yılanı dodoğuna saldırdı evet, Bu güncellemenin aslında arkadaşlar birinci bölümüydü Şimdi size ikinci bölümünü göstereceğim O da yeni gelmesi beklenen Yani gelecek olan savaşçı Nani Arkadaşlar buradan da gördüğünüz gibi savaşçımız destansı olacak Şu e, videoyu rahatlatarak e, yıldız güçlerine de bakabilirsiniz Aksesuarı da bu şekilde Şimdi de onunla oynayacağım arkadaşlar Ne olsun Arkadaşlar şunu söyleyeyim beğendim Aksesuarını da kullanmaya çalışacağım arkadaşlar. Çok beğendim arkadaşlar. Hatta bence destansıya göre bayağı güçlü. şöyle yani nişan olarak kullanması var. <gülüyor> İkinci kısımın e, güncellemenin ikinci kısmında Nani ile birlikte üç tane de yeni skin gelecek onları da göstereyim Onlar da şu an oyunda mevcut onlarla da oynayalım ilk olarak Jeki İnşaat Jeki arkadaşlar e, Sevmedim arkadaşlar bu da bence e, 30 elmas filan ne olur çünkü birazdan sizi de göreceksiniz. Bunda da hiçbir değişiklik yok. Aynı sproot gibi olmuş. Sadece dış görünümü değişmiş. Geçen üçlü içinde, hani geçen üç tane vardı ya serseri mortis, muhafız ee, adı neydi? Muhafız Rico ve bir tane daha vardı. Unutuyorum ya adını. Serseri mortis, muhafız Rico. Heh. tropik su arkadaşlar. Bu üçü içinde hangisini beğendiniz arkadaşlar? Yorumlara yazın. Belki şu an üstte bir anket koyabilirim. Bir tane daha anket koymayı düşünüyorum arkadaşlar. Onu da birazdan diyeceğim. Şu Pem'in e, yenisiyle yani kostümünü aldım değil mi ben? Yok ki. Ya primo del enough. Come mama yazdık cipe. Maç 2. bir sikelimiz daha var. Sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Görüyorsunuz su akıyor. Ses de çok iyi. Böyle damlacıklar. Damlacık. Ve Ooo. değişmiş. Ooo. Ooo. Ooo. Ooo. Ooo. Ooo. Bakalım bu şu an böyle gözüküyor olabilir ama daha farklı göstereyim. Yani bir gelse. Çok uzadı arkadaşlar. Kısaltmaya çalışıyorum. Bakın yanıyor böyle kolları falan da. <Gülüyor> istediğim iki şey var arkadaşlar Birincisi Bu üçlü içinde yani yazlıkçı Pem e, Şeytani mortis Şeytani değil mi? kötü mortis Ve işçi e, jeki içinde hangisi Beğendiriz. o da yorumlara yazabilirsiniz Ama sanırım yazmanıza gerek yok Anket başlatacağım Üç tane filan ile üçüncüyü de söyleyeyim e, Yani arkadaşlar iki tane de biliyorsunuz yeni gelecek Olan savaşçımız var ee, Nani ve Gel, yani Gel geldi de ne gelecek? İşte bu ikisi içinde de hangisi? Bende yorumlara yazın, yazmayın ya da işte dedim ya arkadaşlar ne çıkartacağım Orada lütfen yani nasıl desem ufacık bir hatım varsa e, katılsanız çok sevinirim. Ben de oyu kullanacağım zaten hepsine. E, evet videomuz bu kadar arkadaşlar. Videoya like atmayı ve yorum. E, Video like atmayı ve kanalıma abone değilseniz olmayı unutmazsa sevinirim. Hepinizi seviyorum. İyi günler arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.